Halım Gökçe Bak yavruyu kol kol yakalayacak. He yavruya yakalayacak oğlum. E basma oğlum dur. Bak yavru kurtarıyor. Bak Gökçe abine. bak. Bak yardım edecek ona. bakıyor mu oğlum. He. Hav hav hav hav. Hav hav. Oraya bak oraya. he. He he he. He he. Bak oğlum ne abi? Kurtardı. Kurtardı. Kurtardı mı oğlum? Kurtardı mı?